Memleketin hali gibi minir. Evet. <gülüyor> Bu aralar çok yorgunum. Evet. E... Yani e, belki hava şartları veya işini işte bilim e, kişisel falan da olabilir. Bunların hepsine geleceğim çünkü size sormam gereken sorularım var bununla ilgili. Ama bir taraftan da beraber gündemi değerlendireceğiz. Efendim, güzel bir haberle başlayalım istiyorum. Tabi içeriğine kadar güzel bilemem ama Ruba e, Altın Top ve Raafet El Roman e, yeniden Evlenme yolundalar. 14 Şubat sevgililer günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı Rafet El Roman. Şarkılarını bu kez sevgililer için seslendirdi. Ee, kızı Su ve Derya Ürkmez de kendisine eşlik etmişler. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Rafet El Roman. Su genellikle İngilizce şarkılar söylüyor. Ben Türkçe'de ıssarlıyım. Şu anda içinden geleni yapıyor diyor. Ee, 14 Şubatla ilgili...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 Kızımızın bu akşam doğum günü vardı. 19 yaşına girdi. Kocaman oldu. Dün gibi daha. Gözümün önünde ilk doğduğu gün. Nasıl annesi 19, 19 yaş, 19 yılına girdi. Daha dün gibi. Rafet nerede doğdu Şevval? Vallahi yaş işi değil. Nasılsınız? Ağğğğğğğğğğ Güzel birinin ne? Öyle günler Heyecanıma derin <gülüyor> Her zaman sizinle Böyle yemeğe çıkmıyoruz Tuğba Hanım <gülüyor> <gülüyor> O yüzden Onu diyecektir bence işte Böyle özel günler Birlikte olmanızı da, da <gülüyor> evet. evet. Sadece Sadece Nasıl daha Evet Nasıl daha Dünyaya gelelim Sahibi nasıl yediriz? Sürpriz mi oldu senin için? Nasıl bir işler? E, açıkçası babam bunu planladı, böyle içimiz yemeğe gitmemizi. Beni çok mutlu etti ve benim için çok güzel ve çok özel bir akşamdı. Tabi her gün babam dediği gibi böyle bir şey yapmıyoruz. Ablamla yazık ki eksik. Ama yani çok teşekkürler gerçekten için. Açık Açıkılmayayım. Ben çok mutluyum. Yani bu akşam, bu gece benim için gerçekten hani miladıma yazılmış bir gün oldu. Çünkü en son 2002 yılında kutlamıştık böyle beraber. Şimdi büyük kızımız Suaynur Almanya'da ama e, FaceTime'ı de yaptık. Kendisiyle de görüştük. Tüm ailece yan yanaymışız gibiydik. O yüzden çok güzel oldu. Siz pek en son ne zaman görüşmüştünüz? Yok. Yok. <gülüyor> Biz duva annemle sık sık konuşuruz çocuklarımız Tabii. hakkında. Görüşürüz de arada bir sadece çok özel böyle çocuklarımız arasında böyle. 2002 yılında Şeval'in doğum gününü böyle beraber Ben şu bir araca düşün. bir bakayım. Tamam. Evleninizle dair haberler çeker. Yok. Yok yok hayır. Öyle bir şey yok. Evet bir erkek arkadaşı var. Beraber e, kaç yıldan beri görüşüyorlar ama daha henüz öyle bir şey yok. Vermiyoruz. Halen bu resmi bir konuşma Resmiyetten, Resmiyetten artık yani resmiyet olamaz zaten. çünkü biz evlendik, boşandık iki evladımız var yani resmiyetin haricinde gerçekten çok bir güzel şey. bir akşam. Yok çok ya. güzeldi. Bir Her, bir şey Her şey harikaydı. Peki sorunu anne olarak soracağım bir amir olarak konuşmak için tamam, çalışacağız, şey yapacağız ya, ya, bir arada bir birlik. Yani onu onayı da şöyle tamam olarak istiyorum. Bence Bodrum, de. Bodrum'da Bodrum'da görüntülenmişti ne? <gülüyor> Sahip montaj. Şimdi i̇şte bu, rafetler olmuş. Bunları konuşmayalım. Sizde zaten yanında. bir yorumda bulunmuş. Hadi, bunları ya. kapatalım. Bu konulara açmamın da bir yorumu olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamamen şey, yani. rafetin en son söylemiş olduğu gibi bir şey. Ekranın veya kameranın yanlış açısı, bu tarafta. Açık zamanda söylediğiziz. Neydi? Gösterilmesini istiyorsan. Göster, Allah hadi. Baba. Bak... Rafet boncuk dükkanı açsın dedim. <gülüyor> ben biliyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Aa eski kocama bak, öpüşmedim mi söylemiş? Buna kimin emir? Her şey ortada. aç <gülüyor> geldiği <gülüyor> Tamamen <orlandan> kamera <gülüyor> açsın. <gülüyor> Ama açacağız açacağız. Bir tane boncuk dükkanı açacağız. <gülüyor> evet şimdi tabi.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 İstatistiklerden dünya genelinde tekrar evlendiklerini görüyoruz. Çünkü belli eğitimler, birikimler, hayat görüşleri, belli olgunluklardan sonra bu mümkün. Yalnız bir nevi sigorta babında sürekli bir ilişki terapistine ayda bir veya iki ayda bir uğrayarak herhangi bir sorun olmasa da altyapılarında eskiden kırgınlıklar olduğu için önlerine ve geleceklerine ve dahi onların sevenlerine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 Genellikle bitirlememiş ilişkilerde tekrar bir açık kapı oluyor. Ama bu ilişki Rafet'in çapkınlıklarından dolayı bitti. Demek ki Tuğba Hanım güvenemiyor. Rafet Bey'e güvense aslında kapı açık oradan girecek. Ama güvenemediği için bölantede tutuyor. Ve çocukları için muhtemelen bu ilişkiyi devam ettirecek olabilir. O yüzden kendisini çok iyi sorgulaması, çok iyi karar vermesi lazım.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 Nasıl sığdırıyorsun? Çok kişilikli misin? Hocam, bir koltuğa, bir koltuğa üç karpuz sığdırandan var ya. Evet. <gülüyor> yani, Rafet'e ya i̇şte, rah de dokunulmuş çocuğa şimdi, da bu konuda. <gülüyor> şimdi, her hayatına giren çıkan, onun elbette ruhuna birtakım güzellikler katar ama daha çok deformasyon, kirlenme. Düşünsenize, size özel bir dünya kalmıyor ve güvensizlik oluyor.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 ve ebeveynliklerine devam etmesi gerekiyor. Yani evet bence onu, onu, onu güzel onu güzel beceriyor. Evet, ayrıldık babalar. ama iyi birer anne babayız. İyi anne babalar ee, haklarını i̇yi. yememek lazım. Tabii ki Allah tabii ki aşın. burada yani e, ne güzel ki seviliyorlar ki Uçan Kuş TV ve tayyar ışık Seçen bir böyle <gülüyor> a, yani e, haftanın gündeminde günün olayında onlara bir katkı olsun diye asla onları rencide. Allah Allah ben kimseye yol göstermiyorum. Sonra yarın öbür gün be, beni şey tutarlar sorumlular bu işten. Allah akıl fikir ver. Evet, evet diyeceksiniz peki? de kendi sorumluluğunuz olur. Hayır diyeceksiniz de siz sorumlusunuz. O kadar. Başınıza ne gelecek? yarın yarın, yarın öbür gün. <gülüyor>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 birlikte yani yedikleri ayrı gitmezken birlikte yer birlikte gezerken arkadaşken yani bu güzel havayı meslek hayatlarında devam ettirememelerinin nedeni demek ki birbirlerini rakip görmüşler veya bir birisi kaşımış hani Demet Akalın hanımını Ece Erken hanımdan gelebilecek tehlikeyi veya kaygıyı mahkemeyle paylaşırken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 Tabii. Yani bu kararı almamı gerektiren bir şey yok şu anda. Durup dururken de karar alamazsın şimdi. Ben yarın sabah gideyim mi ki Ekrem Çufa'yı adamca ki niye? Niye? Sebebin ne? Sebebi ne? Sebep oluşması o, lazım. Sebebi oluşması Öyle lazım. Öyle bir durum olmadığı için de reddetmiş. Buradaki sıkıntı şu hocam. Arkadaşlık ilişkilerinin de bana göre bir sınırı olmalı. Yani belli evet. sınırlar içinde arkadaşlık etmeli insanlar. Fakat bunlar arkadaşlık ederken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 E, şunu sorması gerekiyor. Bugünkü aklım olsaydı Ece ile hangi arkadaşlığı, hangi ölçüde, hangi sırrı, ne ayarda verirdim veya vermezdim. Bundan önceki ne diyor? üsküdarı geçtikten sonra istediği evet. kadar sorsun bu soruyu birbirine. Ama akıllanır ve kendine atar. İnsan etmiyorum Allah ya. Yani siz tanıdığınız için de... de. Çünkü. Diyorum ya hocam sınır çoymasını bilmiyorlar, ölçü yok yani. Bravo. O yüzden de ölçüsüz araziler için. Rahmetli anacığım bir lafı var O zaman cezasını çekecekler. Anlatma sırrını dostuna, o da gidince anlatır dostuna mağdertir. Rahmetli anacığım en büyük yaptıklarından biriydi bu. Allah rahmetler içinde yatırsın. Bunlar birbirlerine sır anlatmaktan, birbirlerinin özellerini konuşmaktan, her günü 24 saat beraber geçirmekten evet. Ya bunun bir, bir şeyi olmalı. Anan, baban, kardeşin değil ki hayatındaki bu 24 saat, onları bile.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 Orada benimle bir şeyler paylaşırsam ha bu baştan sınırını koyup. Aman usta senle konuşacaklarım dostane arka. Niye? Sizde böyle bir durum yok. Sizde hep yok, biri yani, hop biri hop biri. Bir. Sonra problem. Bunların daha sonra psikolojiler de yetmiyor hocam bu işi kaldırmaya. Kesinlikle yetmez. Demek ki o zaman hemen demet ekolunun hanımın ergenliğini tamamlaması, ergen gibi sırlarını paylaşmaması, çok kişiyle sıkı fıkı olmaması, kiminle neyi paylaştık, ne yaşayacak ve birden bir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 Hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler. Şu anda da yanımdalar. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım görüntüler var dediniz. Evet görüntüler var hepsi. Elbette ki sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var. Daha fazla konuşmam yasal olarak doğru değil. Fakat bütün görüntüler incelendi zaten ortada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.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 Deniz Çakır gittiği mekanda başörtülü kadınlara hakaret ettiği ve onlarla kavga ettiği yolunda suçlanmıştı. Ve daha sonra hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık Deniz Çakır'ı çağırdı, ifadesini aldı. Biraz önce size seyrettirdim. Savcılık çıkışında Deniz Çakır son derece sakin, kendisi hakkında söylenen veya ithaf edilen suçu işlemediğini, her zaman bir duruşu olduğunu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 Hocam insanların söylediklerini hatırlayamaması ya da e, anlık olarak o ana ilişkin e, olayları yanlış hatırlıyor olması mümkün müdür? Ya da hatırlamak istediği kadarını mı hatırlar insanlar? Yani e, suçluluk psikolojisiyle hareket ettiği için hatırlayamaz veya e, bazı suçluluk kişiler... Suçluluk psikolojisiyle hareket ettiği için hatırlayamaz. Evet, hatırlayamaz. Bir de bazı kişiler o kadar ileri gelirler ki profesyonel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 Ama velakin kamuoyu vicdanında kendinizi aklayamazsanız, bir daha ağzınıza kuş tutsanız olmaz. O yüzden Allah denizin yardımcısı olsun. Efendim 14 Şubat, yani Allah'tan bugün 15'ine geçtik ve unutacağız biliyorsunuz. 13'ünde başladı, 14'ünde alevlendi, 15'inde hala yaygarası devam ediyor. Hadise dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Arkadaşlarım fotoğrafı ekrana getirsinler. İlginç ve enteresan. Ee, daha sonra da Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Tabii bu fotoğrafı sosyal medyasında yayınlayınca hayranları, medya, herkes bu fotoğrafın üzerine atladı ne oluyor diye. Ee, hadise yaptığı için biraz daha da dikkat çekici oldu. Önce şu hadisenin röportajını bir seyredelim. Ebru Gündeş seyretmeye gitmiş. Sonrasında da mikrofonlara bu fotoğrafı niye çektiğini anlatmış. Bir kendi ağzından dinleyelim. Sonra biz üstüne konuşacağız. Tamam. Şöyle bir şey yapıyor hadise. Sanıyorum herhalde konsere gitmek için hazırlanmış burada. Daha sonra da evde boylu boyunca kendini yere atmış. Hadise. Ve tabi ki e, bunu da evde bulunan birine çektirmiş. Kardeşi Derya Açık gözle beraber Barışlar ya kardeşler. Derya ile beraber gitmiş. Büyük bir ihtimalle Derya çekti fotoğrafı. Şu bir bakalım ...hadise bir kendi derdini bir anlatsın... ...sonra biz o derde derman olabilecek miyiz? Kardeşlerine böyle... Yani evet, yana evet, yana evet, evet, evet. Konuşalım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürlarsınız. Teşekkürler. Siz Teşekkür evet, evet, biraz konuştuk. Güzel sohbet ettik. Özlemişim onu. Ebru'yu çok seviyorum. Onun yeri bende farklı. Bunu herkes bilir. Hem O Ses Türkiye'de... ...çok güzel vakit geçirdik. Onun dışında çok güzel bir... ...dostluk... Güzel bir sevgi, güzel bir saygı var. Çok heyecanlıyım, en sevdiğim şarkı ile başlıyor bu akşam. Yeni albümünden, Aşık şarkısıyla. O yüzden zaten şeyleri bekliyorduk. Jeneratör geldi, <gülüyor> ışıklar <gülüyor> gitmişti biliyorsunuz. Geçelim bari, benden dolayı şimdi gecikmeyelim. Kardeşinizle geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüşürüz. Sen barıştığınızda sefer. Aile konuları. Evet. Konuşmuyorsunuz. Sahne... Karşılıyor. Cemil Tekçin'e... Sizin baktığınızda... Saç... Saç... Saç... Ay Allah'ım iyiyiz teşekkürler size. Nasıldı efendim yeni albümler şarkıları dinledik. Valla ben aşığı çok seviyorum. Ee, Ebru duygulandırdı, ağlattı. E, fena bir geceydi, eğlendirdi. Hüzünlendik, duygulandık. Ebru'yu çok seviyorum. Yani çok asil bir kadın, sahneye yakışan, kalbi güzel, çok sevdiğim bir dostum her şeyden önce. Özen çok mutluyum. Güzel, güzel bir geceydi. Bugün de sevgililer günü. Evet. 14 Şubat <gülüyor> paylaşmanızla aynı. <gülüyor> yani işte, komedi anlamında güzel bir caps oldu diyebiliriz Yani zaten. evet, Şu eğlenceli. Filler düştü caps <gülüyor> Ya şey söyleyeyim. E, ben sosyal medyayı e, bu anlamda kullanmayı seviyorum. Evet. Tabii her gün bir caps olmaz. Her gün böyle komik bir resim de olmaz. Yoksa siz de sıkılırsınız benden. Günün ee, e, Aynen aynen ama aralarda hoşuma gidiyor. Aralarda böyle beklenmedik bir şey yapmayı seviyorum. Ama tabii kendim gibi olması lazım. O yüzden... Güzel oldu bence. Evet, Eğlenceli oldu. Yani. Teşekkür ederim. Eğlenceli oldu. Sizi güldürdüm. Aynen. Seyircileri Biz izleyenleri güldürdüm, Aynen. En eğlencisi o. Aşk dedik. Evet. Sevgililer Günü. Yavaş aşk diye yavaşmış. Sesimi aradım birini görecez efendim yanınızda. Ee, ya Arkadaşlar ya da olun. bir kriterleriniz artık var mı daha? Olun hiç yani sık dokumak deyimi vardır ya. Sizde o da durum var mı? Ya marik. ben zaten özel hayatımı özel yaşamayı sevdiğim için Yani hayatıma gerçek anlamda birisi girse bile O biraz zaman alır yani onu yanımda görmeniz Öyle söyleyebilirim Peki efendim son dönemde Cemil Bey'in bir açıklaması oldu evet. Neler söylemek istersiniz onunla ilgili de? Bu gecenin çok güzel geçtiğini evet. Ebru'yu çok sevdiğimi ee, Bu kadar Bir de Kürt mevzusu çıktı hani gerçek küp giyiniyor diye sahte Giydi ama çok er ki? gerçek duruyor Aha. yani artık biliyorsunuz bütün dünyadaki e en sevdiğim en, en çok takip ettiğim büyük isimler artık böyle <gülüyor> evet. sahte faux fur diyorlar İngilizce yapmayı tercih ediyorlar bu da sahte Ceylan Ertem'in de hatta bir sistemi olmuştu acaba hani o bile inanmadı aslında sizin gerçek küp kimi onu arkadaşlar dikkat <gülüyor> Peki sonraki şey evet, evet. Cemil Bey neden hani ara ara sizin hep... Sizi seviyorum. A, Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Bizim bu uçan kuş muhabirlerine bayılıyorum. Önce soruyu soruyor, cevabını alamayınca araya başka bir şey sıkıştırıyor. Sonra bir iki dakika sonra kündeye getirir miyim diye aynı soruyu bir daha soruyor yakalar mıyım diye. Aferin zeki zeki bir hareket. Çünkü bir de cevap vermez ama bir iki defa böyle aralarda tıklarsanız gaza gelip bir şey söyleyebilir. ile ilgili sadece birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hadise iyi anlayabilmek için iyi analiz etmek lazım. Ben meslek hayatım boyunca sanatçılara hep öyle baktım. Onlar hasta ve ben doktorum teşhis etmezsem... Yanlış çeşit koyabilir mi? Ben hataya düşebilirim. Öyle gördüm bu işi. Hadise uzun yıllar yurt dışında yaşadığı ve oranın kültürüyle büyüdüğü için burada çokça böyledi. Ee, çok çıkmazlara girdi. Zaman içinde ufak ufak alıştı. Ee, dünden beri arkadaşlarım, ay yakıştı mı falan diye attılar fotoğrafı bana dün gece. Sanatçının da bir insan olduğunu unutmayacağız. Hani biz bazen yapıyoruz ya böyle kafamıza huniler falan koyup fotoğrafları paylaşıyoruz. Onların da bu tip fotoğrafları paylaşma hakları var. Herkes gibi. Ama onlar yapınca birazcık daha olay büyüyor. Onun için de dünkü paylaşımı bana göre son derece saf ve eğlenceli bir paylaşımdı. Herkes farklı algılayabilir. Ee, gerçek kürk meselesine gelince bir hayvansever olarak başından sonuna kadar karşı olduğum bir işti. Ee, o da derdini anlattı zaten. Bu bir imitasyon kürk. Bütün dünyada da herkes artık buna döndü. Kimse kolay kolay orijinal Kürk almıyor. Çünkü dünyada artık büyük tepkilere yol açıyor bunlar. Ee, onun için de e, sanatçıları bazen iyi anlamak lazım. Cemil Pekçi mevzusuna da gelince herkes herkes eleştirebilir işinden dolayı. Ama hiç kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. O yüzden de Cemil Usta'nın ukayla benzetmesini çok hoş bulmadım. Ne dersin hocam? Şimdi önce Hadise Hanım'a... E bir, birkaç yorum yapıp geçmek isterim. Yani hadisenin e, geçmişteki veya yaşadığı kötü olayları hızla geride bırakmak. E, aşka çabuk adımak, kurtuluyor değil mi şeyden? Evet çabuk İçine durumdan O yüzden o e, attığı keps de bunun bir işareti. İkincisi Ebru Hanım gibi e, yani yaşama sevinci olan enerjik biri gibi olmak istiyor. E, ve sevgililer gününün etkisiyle de <gülüyor> Geçmişte yaşadığı kötü e, aşk acılarını da geride bırakıp Hadise Hanım derhal aşık olmak istiyor. Ona derhal tavsiyem istediği ve aradığı e, beyaz atlı prensi hemen güzel psikolojik... Aşık yani olsun ederim. hemen? E, yani aşka hazır diyebilirim. E, Ama hocam anda... bunların aşk hikayeleri de eğer uzun soru bir aşk olmayacaksa onun da zararını görüyorlar. Yani evet, Aa, tamam bu doğru. doğru adamdır diye başladıkları ilişki e, 15-20 gün sonra bitiyor. Bu sefer de e, bunların hanesine eksi yazılıyor. Tekrar depresyona evet. giriyorlar. E, sanat yaşamları, dizi yaşamları. Adamı da şöhret ediyorlar bir de. <gülüyor> evet doğru. Bir de adamı da şöhret ediyorlar. <gülüyor> o yüzden çok iyi seçmeniz gerekiyor. Psikolojik olarak, fizyolojik olarak, kültürel olarak. O yüzden şu anda tam mevsime... Eğer bugünden itibaren hayalini güçlendirirse birkaç aya varmaz kameralarda yine muhabirlerimizin akıllı sorularıyla ve beden dilleriyle onların aşık olduklarını ve aşk yaşamlarını yorumlayabileceğiz. Cemil Bey ile ilgili de yani bir şeyi düzeltirken e, kötü bir şeyi başka bir argo veya ağır bir kelimeyle düzeltemeyiz. Haklıyken haksız yerine düşeriz. O yüzden diplomatik Psikolojik ve insani bir dilden devamlı dille barışık olmalıyız ve bu dille devam etmeliyiz. Ee, karşıdaki kaba tabir kullansa da siz ona medeni güzel bir dil kullandığınızda e, Uçan Kuş TV muhabirlerimiz gibi birkaç kez bunu tekrarladığında fırsat buldukça kündeye getirebilirsiniz diyorum. İnşallah dediğin gibi olur hocam. Madem aşktan bahsettik Zine Salih'e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 Ortak noktamız var tabii ki. Tabi evet. Turizm yani, yani, muhabbetiyle beni kavradı. Evet. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> oluşumuz da tabii çok şey. Evet. Hatten yani o da. Biraz ya, siz <gülüyor> bu kadar utangaç görmemiştiniz <gülüyor> <Zaten gülüyor> <o> mi <zaman> <gülüyor> Utandım, evet. Ya bir e, liseli hallerdeyim gerçekten. E, hep diyordum karşınıza gerçekten e, kalbime dokunacak biriyle çıkacağım diye. Çünkü her zaman siz soruyordunuz bunu. Ee, evet, şu an karşınızdayım. Çok tatlı bir şey yaşanıyor. Ee, mutluyuz, güzel, e, huzurlu. E, çok evet, e, ilişki çok daha yeni ama yakın çevrenizde duyduğunuz kadar evlilikte yakın demişsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teklif geldi mi? Ee, yani çok. Sevi şey bir konu bu şu anda ya hemen açıklamasam <gülüyor> Evet <çok gülüyor> benim bir konu vallahi utandım Peki ilişkin başına tekrar dönüyorum. ilk ilk yani adım kimden geldi? Ee, çok enteresan evet, kimden hiç kimden öyle mi? bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerçekten öyle bir şey yok Yani Tuhaf. dostlukla başladı aslında Evet arkadaşlıkla başladı İlk yani direkt. iyi bir dost olduk sonra işte Dediğim gibi birçok ortak noktamız var ee, Sonra da arkası hmm. geldi <gülüyor> 2019 2019 artık sizin yılınız kesinlikle diyebiliriz düğün geliyor mu acaba oraya doğru gidiyorsun sen, <gülüyor> evet. 2019 yılını aşk yılı ilan ediyorum <gülüyor> Peki, ben sizinle şunu da paylaşmak istiyorum evet müziği paylaşmak çok güzel birlikte çalışıyoruz çok tatlı bir şey gidiyor tatlı tatlı gidiyor huzur çok kıymetli bir şey sevgi çok kıymetli bir şey şimdi Şöyle bir viraj yapıp 15 gün içinde çok güzel bir şarkı geliyor diye <gülüyor> <gülüyor> şarkı, şarkı neyi anlatıyor acaba aşkı mı anlatıyor? Çok e, Ters köşe bir şarkı olduğunu düşünüyorum Dinleyicilerime de sürpriz olacağını düşünüyorum e, Ferdi Tayfur cover. cover Evet evet Çok güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı geliyor size Mustafa Ceceli'nin öncesinde çok güzel bir soundla e, Bir sürprizim olacak size Şarkının ismini öğrenemiyor Nihat Odabaşı Yönetmenliğinde çok da güzel bir klip gelecek inşallah. Şarkının ismini henüz vermedik ama yapımcım e, burada Benim söyleyebilirmiş. Evet Türkiye'nin ilk kadın yapımcısı kendisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana da söyle. Süper, evet süper çok efendim. çok güzel oldu. O yüzden onun heyecanını yaşıyorum. Albüm bir yandan devam ediyor. Ee, Peki, sevgi de bir yandan. Çok güzel bir çalışma. Evet, şey olarak Erkan Bey'i çok besliyor bir evet. yandan da. Çok güzel sahne projelerimiz olacak inşallah, konserlerimiz. Ee, çok keyifli bir şey arkadaşlar, gerçekten e, uzun zamandır. Bu kadar mutlu değilim. Yok, <gülüyor> Yo, <gülüyor> çok mutlu. Her zaman ben e, hayatım mutlu e, tarafında olmayı tercih ederim ama e, size ne yansıyorsa yaşanan da gerçekten. Hep güzel şeyler yansıtmak isteriz. acaba bu da bir...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 Birlikte de bir şey gelecek mi ya böyle bir diyet evet. falan oluyor? Bir sürprizimiz var albümde. <gülüyor> Erkan'ın besteleri var, sözleri var ve çok iyi bir müzeyn. Ee, güzel bir aşk diyetimiz olabilir. Bu, bu ilişki gerçekten güzel gidiyor yani. Gidecek. Bizi, Bizi mutlu ediyor, sizi de mutlu edecek bu ilişki. Çok, çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> sağ olun.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 Ee, her zaman söylerim. Yüzde elli, yüzde elli şansımı kullanmak istiyorum. Yüzde elli inanmadım. Ee, hocam seyrettin, izledin çiftleri. Ben e, yüzde belki elli bir inandım ama e, biraz biliyorsunuz. Ha, senin inanma oranın e, fazla. O biraz <gülüyor> pozitif e, düşünelim. Belki bir haksızlık yapmayalım e, şeyle ama e, daha çok Zeynep Hanım'ın hocam Zeynep Hanım'ın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 Yorumun mudur efendim? Ben ziynete yüzde şundan dolayı inanıyorum. Önümüze çok böyle ilişkilerle çıkan bir kadın değil. Yani zırt pırt üç ayda bir iki ayda bir, bir adamın elinden tutmuş orada burada gezerken karşımıza çıkmadığı için. 40 ki. E, yılın başı böyle bir ilişkiyle ortaya çıkınca e, tabii ki inanmak istiyorum ona. E, ama e, birazcık da vücut dilini okuduğumda e, biri Anya'da biri Konya'da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 biz kamu vicdanı olarak ve kendi vicdanlarımızda yeni bir sayfa açmak mümkün. Çünkü ziynet hanımda ve arkadaşında bir art niyet, kasıt yok. Sadece psikolojikmen daha iyi hissetmek, olmak istediğinizi gösteriyor. Aslında tabii. şunu yapabilirler miydi? Bu, bu ilişki biraz daha oturduktan sonra çıkabilirler miydi medyanın karşısına? Kesinlikle çıkabilir Daha doğru olurdu sanki. Tabii ki bir eh, kaçamak şeklinde yakalanabilirlerdi. O daha organik olurdu ve toplum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 İstanbullu gelin beraber başrolü paylaştığı Aslı ile beraber aldıkları bir ekstra ile bir konsere gidecekler. Rakamlar medyaya çıktığı için söyleyeceğim. Özcan Deniz bu geceden 1 milyon TL. Aslı Enver'de 200 bin lira kazanacak. Geceyi sunacak. Bu orada yayınlanan, İsrail'de yayınlanan bir gazetede yer alıyor bu iş. 20 kişilik bir sırasıyla gidecek. Gişe organizasyonunu ikna etmişler Özcan Deniz'i. Aslı Enver 6 Nisan'da.